Merhabalar, 25 Şubat 3 Mart haftasının gezegen etkileşimleri, gökyüzü gündemi ve burçları olan etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu. Başak Burcu'nda bir dolunay meydana geldi. Oldukça birçoğumuzun hayatında kilit noktalar, kırılma noktaları tetiklendi. Özellikle fedakarlık ve feda etmek, kurban psikolojisi... Ve hayatımızı organize etmekle alakalı önemli gündemler olduğunu düşünüyorum. Bilhassa başak balık etkisinde olan arkadaşlar için daha etkili bir takım durumlar söz konusu oldu. Ancak bu hafta daha yumuşak etkiler var. Çok önemli Gökyüzü olayları olmamakla beraber kırılma noktalarının artık biraz daha hafiflediğini görüyoruz. Bir, birkaç tane tabi gezegen etkileşimi var ancak bunlar geçtiğimiz hafta kadar belirleyici ve etkili olmayacaktır. Nispeten daha sakin, daha yumuşak bir hafta geçireceğimizi söyleyebilirim. Evet haftaya ay akrep burcunda başlıyoruz. 25 Şubat'ta herhangi bir gökyüzü etkileşimi söz konusu değil. Dolayısıyla pazartesi günü oldukça sakin rutin işlerimizi yerine getirebilmemiz için uygun bir gün yalnız ayakrep burcundayken çok fazla koşkular, şüpheler, kuruntular, gizemli olaylar veya rüyalarla mesajlarla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Başımıza gelen veya sohbet ettiğimiz insanlarla alakalı çok fazla kuruntuya koşkuya şüpheye e, düşmeden pazartesi gününü oldukça rahat bir şekilde atlatabiliriz. Evet 26 Şubat Salı günü Ay Yay Burcuna geçiyor ve aynı zamanda Kuzey Güney Ay düğümleriyle Balık burcundaki Merkür'ün güzel bir açısı var. 25 derecede güzel etkileşimler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla kadersel olarak bir takım yeni başlangıçlar tetiklenebilir. Özellikle ay, ay burcunda olduğu için eğitim fırsatları, akademik bir takım durumlar, iletişim fırsatları, işle, kariyerle ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, Oğlak ve yengeç aksında olduğu için e, kuzey güney ay düğümü ailevi durumlarla alakalı yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Kardeşlerle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bunun dışında kariyer planımızla iş hayatımız, statümüz, mevki makamla alakalı önemli kadersel bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Oldukça güzel etkileşim olduğu için e, kariyerde terfi bekleyen, ev değiştirmek isteyen ailesiyle veya kardeşleriyle alakalı bir takım meseleler olan kişiler için... Oldukça e, olumlu etkileşimler söz konusu olacak arkadaşlar. 26 Şubat e, günü gerçekleşecek olan e, etkileşimlerle. Evet e, 28 Şubat'ta Güneş'in Mars'la e, güzel bir acısı yine meydana geliyor. Biliyorsunuz Güneş balık burcunda Mars boğa burcunda. Dolayısıyla e, harekete geçmek, adım atmak, e, sahip olmak bir takım mallar, mülkler, bir takım ile alakalı güzel e, gelişmeler yaşanabilir. Kendinize hediye alabilirsiniz, sevdiklerinize hediye alabilirsiniz, edinmeyi istediğiniz bir menkul veya gayrimenkul varsa bunlarla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz evi bu hafta özellikle 28 Şubat günü görebilir veya satın almak isteyebilirsiniz yani sahip olmakla alakalı veyahut bir yeni girişim başlatmakla alakalı güzel etkileşimler söz konusu 28 şubat günü e, aynı günün e, sabah saatlerinde yine ay oğlak burcuna geçiyor dolayısıyla perşembe günü özellikle kariyerimiz statümüz mevki makam bir takım girişimler başlatmak bir takım oluşumlar başlatmak adına perşembe günü oldukça uygun bir gün olacak. İşlerimizi planlamamız için, yoğun çalışmamız için, e, kariyerimizle alakalı bir takım adımlar atmamız gerekiyorsa veya bir takım projeler başlatmamız gerekiyorsa özellikle başlangıçlar için perşembe günü oldukça uygun arkadaşlar. Evet e, 1 Mart günü Venüs ve Uranüs'ün bir kare açısı meydana geliyor. Sanırım bu haftanın e, en sert etkileşimi bu. Tabii ki sadece 1 Mart gününü etkileyecek bir etkileşim değildir. E, bu etkileşimle beraber özellikle ilişkiler konusunda ani bitişler, ani başlangıçlar, şok edici bir takım durumlar, skandallar e, söz konusu olabilir. E, Cuma günü başlayacak olan etkileşim birkaç gün bizi etkileyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ilişkilerde özellikle ağzımızdan çıkan ani cümleler, e, düşünülmeden edinmiş e, sözler, cümleler bunlarla alakalı sıkıntıya düşebileceğimiz durumlar yaşayabiliriz. E, bir ilişki Hemen hızlıca başlamak için çok uygun değil. Bir ilişkiyi hemen bitirme kararı almak için çok uygun değil arkadaşlar. Çünkü bu tarz eğilimlere yönelimde, yönelimde olacağız. Yani özellikle hemen bitsin, hemen başlasın veya e, gemileri yakmak e, durumuna. Çok çabuk geçebileceğiz çünkü ilişkiler konusunda Uranüs bizi özgürleştirmeye çalışıyor ve bunu sert bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla e, bu dönemde çok ani bir şekilde karar almamaya gayret gösterirsek e, daha doğru olacaktır. Çünkü Uranüs burada bizi biraz daha e, motive edip destekleyebilir ve daha sonradan pişman olacağımız bir takım oluşumlar içerisine girebiliriz. Evet e, aynı gün Venüs kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla e, ilişkilerde artık biraz daha rahat, arkadaşçı e, profiller çizeceğimiz bir dönem başlayacak. Bu dönemde özellikle başlayan ilişkilerde biraz daha e, sosyal çevreden, arkadaş ortamından, ee, aynı fikri, aynı ideayı paylaşan insanlardan oluşan birliktelikler söz konusu olacaktır. Özellikle fikir birliği çok önem arz edecektir e, bu dönemde başlayan ilişkiler açısından. Yani e, tutkudan ziyade, e, aşktan ziyade daha çok aynı... E, Hayat yolunu paylaşabilmeyi, aynı fikir yapısında olabilmeyi, aynı entelektüel kapasitede olabilmeyi önemseyeceğimiz durumlar söz konusu. Ve aynı zamanda bütüncül bir sevgi anlayışı geliştirebileceğiz. Daha hümanist, daha yardımsever, daha büyük resme bakmayı becerebilen bir oluşum içerisinde olacağız. Dolayısıyla Venus Kova Transiti ile beraber özellikle... Güzellik sektörüyle uğraşan kişiler varsa yeni bir takım buluşlar, icatlar meydana getirebilir. Yeni bir takım e, projeler meydana gelebilir. Bilim, teknoloji ile alakalı güzel adımlar atılabilir. E, özellikle e, teknoloji, bilim, uzay, astroloji gibi e, konularda güzel başlangıçlar yapılabilir. E, bayanlardan güzel arkadaşlıklar, dostluklar yakalanabilir. Ve dediğim gibi ilişkilerde de daha arkadaşçı. Daha çok fikir birliğine önem verdiğimiz bir süreç başlıyor olacak. Venus Kova Transiti ile beraber. Evet pazartesi günü ay özellikle pardon pazar günü ayda Kova Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla haftanın son günlerinde Kova Burcu'nun etkisi yani biraz daha özgür olmak isteyeceğiz. Biraz daha farklı boyuttan bakmak isteyeceğiz hayata. Büyük resmi görmek isteyeceğiz. Bu gibi etkileşimler için kova burcu, Uranüs transitleri çok önemlidir. Dolayısıyla hafta sonu biraz daha özgürleşmek isteyeceğimiz daha çok araştırmak, daha çok öğrenmek isteyeceğimiz, görünenin arkasında görünmeyen kısımda nelerin saklı olduğunu e, keşfetmek isteyeceğimiz bir hafta sonu geçireceğiz. E, dediğim gibi Cuma günü başlayacak olan Venüs e, Uranüs karesinden başka çok bizi zorlayacak e, çok bizi bunaltacak etkileşimler söz konusu değil. O da özellikle ilişkiler açısından ve kadınlardan gelebilecek ufak tefe zararlar açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla e, kadınlarla ilişkimizde dikkatli olacağız ve aynı zamanda ilişkiler konusunda özellikle ani kararlar vermemeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında hafta gayet sakin, gayet destekleyici ve güzel etkileşimlerin olmuş olduğu bir hafta. Burçlar olan etkilerine bakacak olursak Yükselen koçlar için özellikle bu hafta e, aile statü ve e, kariyer aynı zamanda geçmiş hayatlarıyla alakalı önemli kadersel gelişmeler yaşanacağı bir hafta olacak. E, eviniz, aileniz, yuvanız ve kariyerinizle alakalı bir takım konularda geçmişten gelen ön yargılar veya geçmişten getirmiş olduğunuz bazı kalıplar veya sıkıntılar söz konusu ise bunları güzel çözüme kavuşturabileceğiniz güzel destekler görebileceğiniz bir hafta olacak. E, özellikle kariyerle alakalı konularda güzel başlangıçlar yapabileceğiniz bir hafta olacak sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar bu hafta özellikle sizler için yeni girişimler başlatmak, kariyer hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmek için oldukça uygun bir hafta olacak. Özellikle hafta sonuna doğru Geçmişte kalan gizli saklı meseleleriniz, bilinçaltınızda bir türlü çözemediğiniz konularla alakalı çok güzel çözümler elde edeceksiniz. Çok güzel adımlar atabileceksiniz. Özellikle bayan figürlerden, arkadaşlarınızdan güzel destekler göreceksiniz sevgili kovalar. Yaşam görüşünüz üzerine düşüneceğiniz, yaşam felsefeniz üzerine çok bolca vakit ayıracağınız bir hafta sizi bekliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgili ikizler ve yükselen borcu ikizler olanlar. Bu hafta özellikle rüyalarınıza dikkat edin sevgili ikizler. Öfke kontrolü, biraz içinize atma, öfke patlamaları gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı yeni girişimler başlatmak için oldukça uygun bir hafta söz konusu. Hafta sonuna doğru özellikle hayatınızdaki bayan figürlerden, kadın arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabileceğiniz güzel etkiler söz konusu sevgili ikizler. Sevgili Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Bu hafta akademik kariyerinizle alakalı güzel gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, yabancı dil eğitimi almak, yeni bir yaşam felsefesi ve hayat görüşü benimsemek adına güzel başlangıçlar yapabileceğiniz bir haftadasınız özellikle. İlişkiler konusunda özellikle hafta sonuna doğru... Ani kararlar vermekten, ani evlilik kararı, ani boşanma kararı vermekten imtina ederseniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü hayatınızdaki partner veya ortakla ilgili şaşırtıcı bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir takım haberler alabilirsiniz. Bunlar iyi olabileceği gibi kötü manada da olabilir. Dolayısıyla sizlere hemen ani bir karar vermeye teşvik edebilir. Bu durumun önüne geçmek adına bu haftayı atlatmakta fayda görüyorum. Özellikle hafta sonu bu etkiler açısından oldukça gökyüzü. Sert açılar e, bulundurmakta ilişkiler konusunda özellikle e, siz de hangi sözleri sarf ettiğinize dikkat etmelisiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen Burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle başkalarından, eşten veya aileden gelen paralarla alakalı güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Güzel adımlar atılabilir. Borçlarınız varsa, kredi borcunuz veya düzenli olarak ödediğiniz bir yükümlülüğünüz varsa bunlarla alakalı sonlanmalar söz konusu olabilir. Veya bir yatırım için yeni bir borç altına girebilirsiniz. Bunların hepsi olumlu etkilerdir. Hafta sonuna doğru daha çok ilişkiler odaklı olacaksınız. Hayatınızdaki partner, ortağınızla alakalı gelişmeler söz konusu olacak ve ona daha çok vakit ayırma ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Sadece hafta sonuna doğru... Biraz daha geçmişten gelen ilişkilerle alakalı gündemler veyahut uykusuzluk problemleri yaşamanız söz konusu olabilir. Bu durumun üstesinden gelirseniz hafta sonu partnerinizle çok güzel vakit geçireceğiniz bir zaman aralığı olacak. Dolayısıyla özellikle bilinçaltı problemleri ve geçmişten gelen ilişkilerle alakalı sorunu hallederseniz sıkıntı yaşamayacaksınızdır sevgili aslanlar. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Haftaya ilişkilerle, ortaklıklarla, güzel etkilerle başlıyorsunuz. İş birliktelikleri için, ortaklıklar için hafta başını mutlaka değerlendirmelisiniz. Yeni girişimler başlatmak, iş kurmak ve evlilik kararları almak adına hafta başı özellikle sizleri destekliyor olacak sevgili başaklar. Evet haftanın ortalarına doğru. Çocuklarla yaratıcı planlarınızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Hafta sonunda Venüs-Oranı arasındaki sert açıdan dolayı ani bir yıldırım aşkına tutulabileceğiniz gibi ani bir şekilde birlikteliklerinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Çocuk sahibi olma durumu veya Çocuklarınızla alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. Burada önemli olan e, durumu sakin bir şekilde idare edebilmek ve ani reflekslerden kaçınabilmektir. E, videonun başında da söylediğim gibi özellikle Uranüs'ün getirmiş olduğu o fevri çıkışların önüne geçmek haftayı daha rahat atlatmamızı sağlayacaktır sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen Burcu terazi olanlar haftanın başında özellikle iş hayatınız, iş arkadaşlarınızla çalışma temponuzla alakalı yeni bir e, oluşum içerisine girebilirsiniz. Hayatınıza yeni bir alışkanlık katmak istiyorsanız, yeni bir günlük rutin elde etmek istiyorsanız veya iş arkadaşlarınız, iş ortamınızla alakalı yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız bunlar açısından oldukça destekleneceğiniz gökyüzü etkileşimleri e, mevcut sevgili Terazi'ler. Hafta sonuna doğru e, sizin yönetici gezegeniniz Venüs'le Uranüs'ün bir kare açısı var. Özellikle aile içerisinde yuvanızda evinizde bir takım gerilimler yaşanabilir bir takım ani durumlar söz konusu olabilir. Burada ev alım satımı için çok uygun günler olduğunu söyleyemeyeceğim. Aile içerisinde kalp kırmak özellikle anne, ebeveynler ve eşle beraber yaşanan evde bir takım sıkıntıların yaşanması söz konusu olabilir. Bunlara ani tepkiler vermekten kaçınırsak haftayı sıkıntısız ve güzel bir şekilde tamamlayabiliriz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta hayalini kurduğunuz bir iş planı, bir ortaklık planı söz konusu ise bunlarla alakalı önemli gündemler yaşanabilir. Hayatınızdaki kişiyle alakalı sık sık tartışmalar ve agresyon enerjileri hakim durumda bu haftada. Parasal meseleleri çözmek adına önemli bir takım kadersel etkiler yaşayabilirsiniz. Eşinizin parası sizin kendi kazançlarınızla alakalı, kendi kaynaklarınızla alakalı güzel sözleşmeler, güzel iş fırsatları yakalamanız söz konusu. Sevgili akrepler, sevgili yaylar ve yükselen Burcu'ya olanlar, haftaya oldukça... Ee, Ön planda başlıyorsunuz. Ay yay burcunda başlıyoruz ve dolayısıyla kendinizi ön plana çıkartmaktan e, asla e, geri durmayacaksınız. Haftanın ortalarında ev, aile, yuva ile alakalı güzel gelişmeler yaşamanı söz konusu olabilir. Ev alım satımı, arsa alım satımı veya yuva içerisinde, aileniz içerisinde güzel gelişmelerin yaşanacağı bir takım etkiler söz konusu olabilir sevgili yerler. E hafta sonuna doğru Venüs ile ve Uranüs arasındaki sert ve gerilimli açıdan dolayı Özellikle maddi konularda bir takım sıkıntılar yaşamanı söz konusu olabilir. Umduğunuz yerden paralar gelmeyebilir. Ani para gelişleri de söz konusu olabilir ama gelen para sıkıntılı olabilir. Ee, özgüveninizle alakalı özgüveninizi yıkacak ufak tefek durumlar yaşayabilirsiniz. Bunlarla alakalı gerilimlerde ani karar vermekten ani tepki göstermekten ve reflekslerden kaçınırsak çok daha faydalı olacaktır sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar bu hafta yakın çevreniz kardeşler komşularla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişim fırsatları yeni iş görüşmeleri yeni sözleşmelerle alakalı destekleyici etkiler söz konusu. Hafta sonuna doğru kendinizi konforda hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz ortamlarla alakalı bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Evinizde, yuvanızda, ailenizle, anne babanızla veyahut kendinizi çok rahat hissettiğiniz ancak durumun o kadar da güzel olmadığını düşündüğünüz bir takım durumlar yaşanabilir. Aslında bunlar sizi bazı... Rahatlıklardan özgürleştirmek adına e, gerçekleşen eylemlerdir. Dolayısıyla bunlarla alakalı ani hayal kırıklıkları yaşamaktansa bunun ne gibi dersler vermeye çalıştığını anlamak daha faydalı olacaktır sevgili oğlaklar. Ani bitişler, ani kopuşlar, kırıcı cümleler sarf etmek e, haftayı daha zorlaştıracaktır sizin açınızdan. Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar bu hafta özellikle haftanın başında güzel maddi kazanımlar elde etmeniz söz konusu. E, yeni bir iş kurmak, yeni bir iş planı, kariyer planı yapmak açısından haftanın başını özellikle değerlendirebilirsiniz. Hayatınızı rutine sokmak adına güzel e, gelişmeler yaşayabilirsiniz, güzel fırsatlar elde edebilirsiniz özellikle bu hafta hafta sonunda kendinizi daha çok ön plana çıkartmak isteyeceğiniz, kendinize daha çok zaman ayıracağınız ve e, popüler olacağınız bir hafta sonu yaşayacaksınız. Ancak e, Cuma günü gerçekleşecek olan venüs Uranüs karesi ile beraber Geçmişten gelen bilinçaltı sorunları ve problemleriyle alakalı özellikle yakın çevrenizden kaynaklanan sorunlarla alakalı bir takım sıkıntılı haller içerisine girebilirsiniz. Bunlar geçici etkilerdir. Çok fazla ani kararlar vermeden bu haftayı atlatırsanız çok daha verimli olacaktır sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar haftanın başında özellikle biliyorsunuz burcunuzdaki Güneşle beraber Boğa burcundaki Mars'ın çok güzel bir etkileşimi var. Dolayısıyla hangi konuda isterseniz yeni bir girişim başlatmak adına bir mülk sahibi olmak adına çok güzel etkiler söz konusu. Özellikle haftanın ilk günlerinde. Haftanın ortasında daha çok yakın çevreniz, e, sosyal çevreniz arkadaşlarınızla alakalı gündemler söz konusu olacak. Özellikle bayan bayan arkadaşlarınızla alakalı bazı gerilimler yaşayabilirsiniz e, hafta sonuna doğru. Dolayısıyla e, girmiş olduğunuz sosyal çevrelerde, e, sosyal ortamlarda arkadaşlıklarınızda çok fazla e, tartışmalara, çok fazla fevri çıkışlara yer vermemenizi de fayda görüyorum. Hafta sonuna doğru biraz daha içinize kapanacağınız, biraz daha kendinize yöneleceğiniz bir e, hafta sonu geçireceksiniz. Bu hafta sonu evinizde kendinizle beraber düşünebileceğiniz, kendinize yatırım yapabileceğiniz güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz sevgili balıklar. Evet haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.